Fake boyum bebeğim seni üzerim kor yeah. severim seni düzeceğim <gülüyor> Tüz geç değilim ama iyi süzürüm yeah. Bak zor dedim benim bebeğim yeah. Eskiden sevdiğim kaltak Kalk bak bir halime yeah. Yak bir sigara üzül istikbali Boş geliyor bana anlattıkların kalmadı yeah. Karmadı artık zülvalar <gülüyor> Vay canına Ne diyor <gülüyor> bu? Zırvalar. bir bakın hep yolunu kesiyor <gülüyor> Allah Allah. Gerçek sandılardı sabah akşam kandılar yeah. Bana bir bakın yav elimizde mikrofon Deneve köpüzü sabahdan akşama çalışıyoruz. baby gelir yok Sabahdan akşama battle show bu yeah. yol benim geri dönüş yok Yapıcam nefesim bitenerek ve dağıtacak yıdalar hep bir bok Bad boyum bebeğim seni üzerim Hardcore severim seni düzelim Süzgeç değilim ama iyi süzirim Bak zor dedim benim bebeğe Eskiden sevdiğim kaltak tak kalk, Bak bir haline yak bir sigara Üzül isi Boş geliyor bana anlat Diplerim kalmadı artık Zorivalarım anca Taktım ona fishy, bitmedi işi no. Derli dişi peri dedim ona takim fişi. No. Kişi ayırt etmem kahvaltıda pekmez Yala yala bitmez yo yo yo yo yo Yala yala bitmez yo yo yo yo yo Sahte pozlar mı yo yo yo yo yo Sahte dostlar mı yo yo yo yo yo yo Yo yo yo yo Bad boyum bir beyim seni üzerim Hardcore severim seni düzelim Süzgeç değilim ama iyi süzedim yeah. Bak zor dedim benim bebeğim Eskiden sevdiğim kal tak kal Bak bir haline yak bir sigara Üzül istikbali yeah. Boş geliyor bana anlattıkların Kalmadı altı Zorbalar oynancı ya <gülüyor> <gülüyor>